Gerçekten özellikle Cumhurbaşkanımızın Başbakanı Miçotakis'te İstanbul'da hemen Antalya Diplomasi Forumu'nun son gününde yediği yemekten sonra Yunanistan'ın sergilediği tavır aslında şaşırtıcı değil. Ama bu kadar yoğunlaştırılmış bir şekilde Türkiye'ye karşı girmelerinin bir sebep olmalı. Yani hem İstanbul'da yemekte Cumhurbaşkanımıza ilişkilerimizi geliştirelim, sorunlarımızı çözelim ve üçüncü ülkeleri ve tarafları dahil etmeyelim bu sürece diye teklifte bulunacaksın hem de gidip her platformda Türkiye'ye karşıtlığı yapacaksın. Özellikle de Türkiye'nin ABD'den almak istediği F-16'ları Türkiye'ye vermeyin diye lobi yapacaksın. Aslında bu NATO müttefikliğine de sığmayan bir hareket. Biz hiçbir zaman Yunanistan'a şunu vermeyin demedik. Yunanistan'la görüş ayrılığımız var. Anlaşamadığımız konular var. Gerginlik bazen artıyor. Bazen yumuşama oluyor. Bazen işte istikşafi, istişari görüşmeleri tekrar canlandırıyoruz. Ama yıllardır çözülemeyen sorunlar da var. Peki Yunanistan'ın agresif olmasının başka bir sebebi nedir? Yunanistan 1923 Lozan ve 1947 Paris anlaşmalarıyla Silahlandırmama koşuluyla kendisine verilen Adaları, adaların statüsünü ihlal etmesi Ve bizim de bu ihlali Uluslararası hukuk çerçevesinde gündeme getirmemiz Biz Birleşmiş Milletler'e iki tane mektup yazdık Bu adalar Yunanistan'a bu şartlarla verildi Anlaşmalar ortada Ama Yunanistan bunları ihlal ediyor Silahlandırıyor Eğer Yunanistan bu ihlalden vazgeçmezse Adaların egemenliği tartışılır Ben bugün bir kere daha söylemek istiyorum Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse geçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Bu kadar açık net. Anlaşmalara uyacaksın. Uluslararası hukuktan bahsediyorsun. Sürekli herkese ders vermeye çalışıyorsun. Demokrasi Yunanistan'dan başladı diyorsun. Ama anlaşmalar ortada. Şimdi bizim verdiğimiz, gönderdiğimiz mektuplara hukuki çerçevede cevap veremediği için agresifleşiyorlar. Türkiye'ye ithamlarda bulunuyorlar. Türkiye işte yayılmacı politika izliyor, adalarımızı aldı vesaire. Bizim yazdığımız mektup gayet sari, net bir mektup. Hukuki çerçevede açıklıyor yazdıklarımız durumu. Buna cevap veremiyor ya da saçma sapan cevap veriyor. Ondan sonra demagojiye döküyor. Ayrıca Yunanistan'daki siyasetçilerin bir kompleksi var. Biz hiç öyle bir kompleks içine girmedik. Her gün Türkiye'ye saldırmazlarsa sanki kendi halklarını memnun edemeyecek. Öyle bir kompleks içindeler. Bu aslında aşağılık kompleksinin bir yansıması. Yani bunun bir açıklaması olması lazım. Ben her gün çıkıp Yunanistan'a saldırmıyorum. Böyle bir ihtiyacım da yok. Halkın benden beklentisi de belli değil. Her gün Yunanistan'ı eleştir demiyor halk. Yeri geldiği zaman dozajında her şey. Ayrıca Yunanistan bize geldiği zaman 25 maddelik bir teklifle geldi. Yani iş insanlarıyla ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimize dair. Bu çerçevede de önemli görüşmeler de gerçekleştirdi. Biz başka ülkeleriyle de e, diplomatik ilişkilerimizde, siyasi ilişkilerimizde sorunlar yaşadık. Şimdi birçok ülkeyle ilişkilerimizi normalleştiriyoruz. Ama hiçbir zaman gidip de iş insanlarımıza bizim ilişkilerimiz kötü, sen de ticaretini, yat, e, yatırımını durdur ya da oradaki projeni durdur demedik. Başka platformlarda birbirimizi eleştiririz de iş insanlarına gidip Dendias'ın Türkiye'yi şikayet etmesi çok saçma olmuş. Oysa biz iş insanlarımıza böyle bir şey yapmıyoruz. Hatta bize sordukları zaman bir ülkeyle bir problem olduğu zaman biz bunları düzeltiriz. Siz yatırımlarınıza ya da ticaretinize devam edin diye onlara moral veriyoruz. Çünkü uluslararası ilişkilerde inişler, çıkışlar, gerginlikler, dostluklar olabiliyor. İş artabiliyor. Bunlar doğal şeyler. Yani sonuçta maalesef e, Yunanistan'ın içine düştüğü durum işler acısı. Ama bir konuda diğer konularda o kompleks vesaire doğru olmayan şeyleri söylemek onda özenmiyorum da aslında bir konuda yani böyle takdir de etmiyoruz ama bir şey çok iyi başarıyorlar. Yani en haksız durumda bile ne kadar haklı olduğunu anlatmada ve ağlamada çok başarılılar. Bu takdir edilir yoksa başka türlü mü değerlendirir onu bilemem. Elbette her ülke kendi çıkarını, kendi doğrularını savunmak zorundadır. Dışişleri bakanları da. Bir de gelip yüzünüze hemen sarılırlar ederler. Arkasını döndüğü zaman toplantıya girdiği zaman nefret, kin, yalan, iftira yani bunlar siyasetçilere ve ülkelere yakışan tavırlar değil. Daha dikkatli hukuk çerçevesinde ve belli bir anlayış içinde hareket etmek lazım. İnşallah Yunanistan da bu çizgiye gelir ama son olarak bir kere daha söylüyorum. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. Bu adaların silahsızlandırılmış adaların statüsünü e, ihlal etmediğini söylesin. Elimde belgeler var. İhlal gerekçelerinin hiçbirisi geçersiz değil. Bu ihlali sonlandırmasa adaların egemenlik e, tartışmasını başlattık zaten. Egemenliği tartışılır. Bu kadar söylüyoruz. Teşekkür ederim.